Verilen şekil üzerinde sırasıyla aşağıdaki dönüştürmeleri yapmamız isteniyor. y eşittir x eksi 2 doğrusu üzerinde yansıtma ve x eksenin doğrultusunda 3, yani x ekseninde sağa doğru 3, y ekseninde de aşağı doğru 9 birim ötelememiz gerekiyor. Elde edeceğimiz şeklin ilk şekilde özdeş olup olmadığı sorulmuş. Aslında bu soruyu çözmeden bile yanıtlayabiliriz. Yansıttığımız, ötelediğimiz ya da döndürdüğümüz sürece şeklin değişmeyeceğini biliyoruz. Ve soruda da bizden önce bir yansıtma, sonra da öteleme yapmamız isteniyor. Hatırlayın, bir şeklin boyutunu değiştirmediğimiz sürece, boyutu değiştirmediğimiz sürece bu bir dönüştürmedir. Aynı şekli elde ederiz. Bir şekli büyütürsek ya da küçültürsek benzer bir şekil elde ederiz ama özdeşlikten bahsedemeyiz. Evet, bu şekilde düşünerek soruyu hemen yanıtlayabiliriz. Ama gelin cevabımızın doğru olduğunu kanıtlayalım. Evet, ilk olarak ne yapacaktık? y eşittir x eksi 2 doğrusu üzerinde yansıtma. Harika. Hemen öteleme butonuna basalım. Ötelemeyi elimizle yapmayacağız. Ama bir dakika, bizden ilk olarak öteleme yapmamız istenmiyor, değil mi? Önce yansıtma yapmalıyız. O halde, yansıtma butonuna düğmesine basıyorum. Burada ne yazık ki doğruyu çizemeyeceğiz ama bunun yerine bizden bu doğru üzerinde yer alan iki noktayı belirlememizi istiyorlar. İki noktanın bir doğruyu belirleyeceğini bildiğimize göre, hemen y eşittir x eksi iki doğrusu üzerinde yer alan iki nokta seçelim. x sıfıra eşitken y eksi iki olur. İşte birinci nokta. Ve diğer nokta ise x 2 iken y 0 olur. Evet, x 2, y ise 0. Ne dedik? Bu doğru üzerine yer alan herhangi iki noktaya ihtiyacımız var dedik. Ve bakın, y eşittir x eksi 2 doğrusu çizebiliyor olsaydık, bu şekilde çizilecekti. Şekil üzerine çizim yapamıyorum. O yüzden farenin imlecini takip edin. Ya da gelin bir saniye. Gelin bu doğruyu çizelim. Bu şekilde ne yaptığımızı daha iyi anlamış oluruz. Şekli kopyalayalım. Ve karalama defterimize, müsvet defterimize yapıştıralım. Evet bunlar bir önceki sorudan kalmış. Bakalım silebiliyor muyum? İşte buraya yapıştırabilirim. Ne dedik? y eşittir x eksi 2 doğrusu üzerinde yansıtma yapacaktık. Bu doğrunun y eksenini kestiği nokta burada. Eğimi de 1. Bu, üzerinde yansıtma yapacağımız doğru. Şöyle çizeyim. Ve bu çizime bakınca aslında her şey çok açık, öyle değil mi? Çizdiğim doğru her ne kadar düzgün olmasa da siz ne göstermek istediğimi anladınız. İşte y eşittir x eksi 2 doğrusu. Şekil üzerindeki herhangi bir noktadan doğruya bir dikme inerseniz ve bu uzunluğun, bu dikmenin uzunluğunun, Aynısını diğer tarafta giderseniz, ilk noktanın yansımasına ulaşmış olursunuz. Bir dikme ve aynı uzunluğu gidin. Bir dikme ve aynı uzunluğu gidin. Aynen böyle. Evet, bu şekilde yansımayı daha iyi görebildiğinizi düşünüyorum. Ama işimiz bitmedi, işimiz bitmedi. Şimdi 3, 9 ötelemesini yapmamız gerekiyor. Evet, 3 virgül eksi 9 ötelemesi. Bu şekli sağa doğru 3 ve aşağı doğru eksi 9 kaydıracak. Aynen bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi düşüncemizde yanılmadık. Birbirine özdeş şekiller elde ettik. İlk şeklin boyutlarını değiştirmedik, sadece öteledik ve döndürdük. Düzeltiyorum, döndürmedik, öteledik ve yansıttık. Ya da yansıttık ve öteledik ne derseniz. Ve son olarak cevabımızı kontrol edelim ve doğru yapıp yapmadığımızı görelim. Ve doğru.